Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Bugün size AKP hükümeti yüzünden Türkiye'nin en büyük problemlerinden birine dönüşen mülteci konusuna değineceğim. Ama öncelikle bu durumlar nasıl başladı anlatayım. Her şey Suriye'nin Dara şehrinde tutuklanıp cezaevine konulan iki kadının akrabaları olan 12 çocuğun duvarlara halk düzeninin yıkılmasını istiyor yazması üzerine başladı. Yakalanıp cezaevine gönderilen çocukların bırakılmasını isteyen aşiret liderlerine karşı şiddet kullanılması üzerine halkın bazı kesimi sokağa çıkarak hükümetini protesto etti. Bu protesto zamanla bir harekete dönüşerek Şam, Laskiye, Humus Banyas, Hama, Kamıçlı ve Halep'e doğru genişleyerek yayıldı ve zamanla isyana dönüştü. Bunun üzerine Suriye hükümeti askeri bir hareket başlattı. Hududun hemen yanı başında olan bu harekete kayıtsız kalmayan Türkiye hükümeti önce sığınmacaları kabul edeceğini açıkladı. İşte hükümet ilk hatayı burada işledi. Diğer ülkelerin sığınmacı politikalarını incelediğimiz zaman görürüz ki sığınmacılar belli bir bölgede toplanır. Parmak izi başta olmak üzere bütün kimlik bilgileri alınır, ülkenin etrafına yayılmalarına, çalışmalarına, mal mülk sahibi olmalarına izin verilmez. Peki bizim her konuda süper başarılı hükümet ne yaptı? Bu saydığım kuralların hiçbirini gerçekleştirmedi. Suriyeliler Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Peki parmak izi ve kimlik bilgileri kayıt edildi mi? Bırakın parmak izi almayı bizim hükümetimiz Türkçe bile bilmeyenlere vatandaşlık verdi. Peki mal mülk sahipliği ve çalışma izni kuralları uygulandı mı? Hiç Esenyurt'a ya da Fatih'e gittiniz mi bilmiyorum ama emin olun giderseniz kendinizi Orta Doğu'da bir turist gibi hissedersiniz. Yani bu kural da uygulanmadı. Ayrıca işsizlik sorunuyla mücadele eden ülkemizde Suriyeliler ucuza fazla mesaiyle çalışarak Türkiye'nin işsizlik sorununu düzeltilemez bir şekilde mahvetti. Unutmadan ekleyeyim. Zaten ortalamanın üzerinde olan nüfus artış hızımız da ülkesinde savaş Olduğu halde en az 7-8 çocuk doğuran Suriyeler yüzünden büyük bir krize doğru sürüklendi. Kısacası Türkiye hükümeti mülteci yönetim sürecini tamamen batırdı. Şimdi gelelim diğer büyük hataya. Türkiye Suriye Devlet Başkanı Esad'ın bir an evvel devrilmesi için düğmeye basmış. Bu amaçla Libya, Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte muhaliflere destek vermeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad hükümetine son vermek için biz oraya gittik demiş. Türkiye Esad'ın devrilip gideceğini düşünmüştü. Oysa aradan geçen zamana rağmen Esad yönetimde kalmaya devam etmiş. Yani Türkiye açıkça Suriye'nin seçilmiş hükümetine baş kaldıranları desteklediği halde Esad'ı yenememişti. Mitter'lar'ı skandalı da Türkiye'nin Esad'ın yıkılması için verdiği desteğin somut örneğidir. Hatta Sedat Peker hayırsever iş adamı unvanıyla tabi o zamanlar hükümet için suç örgütü lideri değil, hayırsever iş adamıydı. O da bu sıfatla muhaliflere destekler çıkmıştır. Zaten kendisi de videolarında o desteklerin nerelere gittiğini anlatıyor. Kısaca Türkiye bu hükümet yüzünden bu olayda ateşi körükler taraf oldu. Ve yine bu hükümet yüzünden başına büyük sorunlar aldı. Oysa ki bizim önderimiz yurtta sülh, cihanda sülh demişti. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan cihanda Sulhu sağlamak yerine senin, benim vergimle senin benim paramla Suriyeli muhalifleri besledi. Bu kısım bu kadardı. Sonrasını zaten hepiniz biliyorsunuz. Suriye'nin çocukları parkta bahçede nargilelerini içti. Türk'ün çocukları ise İdlib'de şehit oldu. Askerimiz şehit, askerimizi şehit eden Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve kabinesini tam 2 dakika Rusya'da bekleterek bunu Rusya Devlet kanalında yayınladı ve resmen devletimizi aşağıladı. Tüm Türkiye'de Suriyeliler yüzünden büyük demografik bozulmalar yaşanmaya başladı. İşsizlik oranında, suç oranında, nüfus oranında anormal artışlar baş gösterdi. Şimdi de en büyük bombaya geliyorum. Daha Suriyeli mülteci konusunu çözemeyen AKP Afgan mültecileri de kucak açtı. Taliban terör örgütünden kaçan Afganlar Türkiye'ye geliyorlar. Hem de her gün binlercesi geliyor. Üstelik bu sessiz işgali önlemek adına bir şeyler yapmaya çalışan bizleri de AB'nin fonladığı, evet burası çok önemli birazdan değineceğim buraya tekrardan AB'nin fonladığı dernek ve kişiler ırkçı ilan ediyor. Eminim ki bu videodan sonra beni de ırkçı ilan edip, beni de faşist ilan edip linç etmeye çalışacaklar. Mültecilerin sessiz işgaline karşı çıkanları ırkçı ilan edenlere şunları söylemek isterim. Ülkemin bekasını ve Türk'ün rahatını korumaya çalışmam. Beni sizin gözünüzde ırkçı ilan Edecekse varsın olayım Ben ülkem adına çabalar, ülkem adına çalışırım Sizin gibi 3-5 kuruş uğruna Ülkemin varlığının zerresini Riske atmam. Bu da böyle bilinsin. Şimdi gelelim AB konusuna. Ne hikmetse artık ne tesadüfse bu sessiz işgale karşı duranları ırkçı ilan eden derneklerin, STK'ların, akademistlerin hepsi şaşmaz bir şekilde Avrupa Birliği'nden fonlanıyor. Aynen aynen kardeşliği, humanistliği, çiçeği böceği savunup mülteciler Yunanistan sınırına dayanınca dayak ata ata geri gönderen Avrupa Birliği. Mültecilerin botlarını ateş ederek Türk sularına iten Avrupa Birliği. Şimdi bu fonlananlar da gelmiş bize insanlığı öğreniyor. Kimse unutmasın ki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vazifeyi ihmale sürükleyen merhamet vatana ihanettir. AB'den fonlananlar cepleri eurolarla dolarken vazifeyi ihmale koşu koşu sürüklüyor olabilir. Fakat biz Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bahsettiği Türk gençliği olarak vatana ihanete izin vermeyiz. Bu da böyle bilinsin. Ya orayı karıştırma. Adam kaçak sigara satıyor. Sen daha diyorsun ki bunu ya. Şimdi öyle bakmayacaksın. Ya. Kaçak sigara satıyor. Bu memleketin zararı var. Diyorsun ki sen bana öyle bakmayacaksın. Ha kaçak sigara satıyor.